Merhaba sevgili Boğa Burçları. Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları, Kasım ayından itibaren oldukça ilginç bir sürece giriş yapmış bulunmaktasınız. Özellikle Ocak 2022'de ay düğümlerinin artık burcunuza yerleşmesiyle beraber aslında bu yıl kadersel olarak büyük değişimler yaşayacak ve yükselecek burçlardan birisiniz. ve En başı çekiyorsunuz. Şubat ayı da Ocak ayına nispeten Merkür ve Venüs retrolarının bitmesiyle beraber daha sakin, önümüzü daha rahat görebildiğimiz, daha net kararlar alabildiğimiz bir ay olacak. Umarım güzel bir ay olur şimdiden. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa... Abone olarak bana olan desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdiden yorum yapan, videoyu beğenen, abone olan, bildirimleri açan bütün arkadaşlara teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve hemen Şubat ayı gündemine geçiyorum. 1 Şubat tarihinde Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Kova burcu sizin haritanızın tepe noktasını temsil etmekte. Bu da demek oluyor ki geleceğinizle alakalı önemli bir yenilik var. Belki kariyer hayatınız, belki evlilik hayatınız, toplumsal imajınız, statünüzle alakalı bir yenilik var. İnsanlara bir şeyler duyuruyorsunuz, insanlara bir şeyler gösteriyorsunuz. Gözle görünür hale gelen bir durum söz konusu bu yeni ay beraber. Belki birçoğunuz kariyerinde bir değişime gidiyor olabilir. Veyahut evlilik hayatıyla alakalı bir gündem olabilir, evlilik kararı alabilirim. Ayrılık kararı alabilir. Emekli olma kararı alabilir. Artık e, gündeminize göre değişimler gösterecektir. 4 Şubat tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür artık Düz Seyri'ne başlayacak. Yine 10. evinizde Merkür Retro hareketindeydi. Burada özellikle dikkatleri çok fazla üzerinizde çekmiş ve insanlar tarafından yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. Bilhassa toplumsal ortamlarda veya iş ortamında. Zaman zaman ebeveynler, otorite figürleri, patronlar üzerinizle Yanlış anlaşılmalar ve tuhaf diyaloglar içerisinde bulunmuş olabilirsiniz. Şimdi ise artık ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Nasıl konuşulması gerektiğini biliyorsunuz. Karar almak noktasında herhangi bir şüpheniz, herhangi bir blokajınız yok. Gayet netsiniz. Merkür'ün düz beraber kariyer hayatınızda ciddi yatırımlar sağlayabileceğiniz, güzel anlaşmalar imzalayabileceğiniz görünümler ortaya çıkmakta. Yine 4 Şubat tarihinde Güneş Satürn kavuşumu var. Yine Kova Burcunda 15 derece Kova Burcunda meydana gelecek. Bu Yeni Ay enerjisini aslında sağlamlaştıran bir etkileşimden bahsediyoruz. Burada önemli bir karar alıyorsunuz sevgili Boğa Burçları. Sanki geleceğinize dair sorumluluk göstermeyi göze aldığınız, cesaret göstermeyi göze aldığınız, çabalamayı göze aldığınız bir gündeminiz var. Belki birçoğunuz mevcuttaki işini bırakıyor ve kendi işini kuruyor ciddi bir sorumluluk, ciddi bir emek ve risk barındırmaktan. Belki birçoğunuz evlilik kararı alıyor. Örneğin gerçekten evlilik bu tanım için oldukça uygun gibi gözüküyor. Çünkü hem sorumluluk aldığımız, hem cesaret gösterdiğimiz, hem de uzun vadeye yayılan bir fedakarlığı kabul ettiğimiz bir müessese. E, Tabi bunun dışında ebeveynlerin hayatında veya patronlarınızın üstlerinizin hayatında yaşanan sorunlara çözüm yolları bulmak, onlara destek olmak, onların yanında olmak gibi gündemler söz konusu olabilir. Ama e, bir şekilde kariyer hayatınızda yükseliyorsunuz. Bu yükselişte asla e, size altın tepsi de sunulmamış gözüküyor sevgili burçları Gerçekten büyük bir azmin, büyük bir çabalamanın, büyük bir e, mücadelenin ürünü olarak Belki de artık ortaya bir veri koyuyorsunuz. İnsanlara duyuruyorsunuz. Uzun zamandır üzerine çalıştığınız, uzun zamandır kafa patlattığınız bir konuyu artık gözle görülür hale getiriyorsunuz belki de. Ee, umarım öyledir. Yorumlarınızı bekliyorum. 11 Şubat tarihinde Merkür Plüto kavuşacak. oğlak Burcu'nda ee, sizin 9. evinizde. Şimdi Merkür Plüto kavuşumu çok önemli kararlar, önemli haberler, e, önemli gündemler. ...veya fikirler anlamına gelebiliyor. Dokuzuncu evde olduğu zaman özellikle yurt dışı ile alakalı bir gündem tetiklenebilir. Belki önemli bir seyahate çıkabilirsiniz. Sizin için önemli insanlarla tanışabilirsiniz. Bir seminer, bir eğitim veya kişisel gelişme dair bir toplantı söz konusu olabilir. Hukuksal bir gündeminiz varsa şayet bu konuda bir adım atılabilir veya bir haber alınabilir gözüküyor. E, aynı zamanda sanki eski bakış açılarınızı, eski fikirlerinizi ve inançlarınızı kökten değiştirecek, yeni bir e, felsefe edinmiş, edinecek veya bundan haberdar olmuş olacak olabilirsiniz. E, veyahut öyle bir insanla tanışacaksınız ki oldukça farklı, oldukça sıra dışı ancak sizin üzerinizde bırakmış olduğu tesir özellikle fikirsel anlamda hayatınıza yön vermek anlamında çok etkili olabilir. E, Burada dini ve manevi bir arayışa giren bir boğa burcusunuz şayet. Bu şekilde güçlü bir kişiyle tanışabilirsiniz, çok farklı bir kitap okuyabilirsiniz ve gerçekten bir kitap okudum hayatım değişti, bir insan tanıdım hayatım değişti gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabii ki haritalardaki tetiklenmeler bu noktada durumu şahsileştiriyor. 14 Şubat tarihinde Plüto'nun Kuzey Erdüğümü ile çok güzel bir açısı var. Özellikle yükselen derecenin son derecelerde ise yani 27 derece civarında meydana gelecek. Ve 27 derece Oğlak Burcu'nda bu etkileşim oluyor. E, Kuzey Erdüğümü zaten Burcu'nuzda artık kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Plüto 9. evden çok güzel bir destek gönderiyor. İnançlarınız değişiyor, bakış açınız değişiyor. Artık çok daha güçlüsünüz. Her zorlukla mücadele edebilecek bir potansiyele sahipsiniz. Bu keşfediyorsunuz. Yeni girdiğiniz ortamlarda, yeni tanıştığınız insanlarda bırakmış olduğunuz izlenim ve etki çok tesirli oluyor. Çok kadersel oluyor sevgili boğaburçları. Ve aynı zamanda hukuksal gündemleriniz varsa, sosyal medyayla alakalı işlemleriniz varsa, dini, manevi, öğreti, eğitim alanında projeleriniz varsa, yurt dışı ile alakalı konular varsa... Farklı kültürden, farklı ırklardan, insanlar, yabancı dil, eğitim gibi alanlarda gerçekten çok şanslı olacaksınız. Çok büyük dönüşümler var hayatınızda. Bir şekilde parladığınız, kaderin sizi desteklediğini fark edeceğiniz etkileşimler var gibi gözüküyor. Umarım çok daha iyisi olsun hayatınızda. 16 Şubat tarihinde de Venüs-Mars kavuşuyor. 16 derece Oğlak Burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Bu da 9. elimizde. Burada e, sürpriz bir seyahat gündemi söz konusu olabilir e, sevgili burçları Gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli, e, size çok iyi gelecek bir uzaklaşma, bir seyahat veyahut çok istediğiniz bir eğitim, çok istediğiniz bir e, dava sonucu veyahut bir dava, hukuksal bir gündem. E, bunun yanı sıra yurt dışına gitmek gibi projeleriniz varsa bununla alakalı gelişmeler yaşanabilir. Uzaklardan, farklı kültürden, farklı bakış açılarından biriyle başlayacak bir ilişki gündemi söz konusu olabilir. E, sosyal medyada parlamak, göz önüne gelmek yine e, bu tarihlerde mümkün ama hevesle peşinden gittiğiniz yeni bir yol var. Gerçekten sonunu e, merak ettiğiniz ve her adımda heyecan duyduğunuz bir yolunuz var gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Evet 16 Şubat tarihinde aynı zamanda Aslan Burcu'nun 28 derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'a ay düğümlerinin kare görünümleri var. Ee, Tabi Kuzey ay düğümü sizin burcunuzda, Güney ay düğümü tam karşınızda 7. evinizde ve Aslan Burcu'nda meydana gelecek olan Dolunay'da haritanızın 4. evinde 1, 4, 7 aksı haritanızın köşe noktaları tutulmuş vaziyette size özellikle yükselen dereceniz sonlarda ise biraz sert etkiliyor. Şimdi evet sert etkiliyor ancak e, bu kırılmada kadarsal olarak e, destekleniyor arkadaşlar. Burada bilhassa aileniz, eviniz, yuvanız, yaşadığınız yer, e, kökleriniz, geçmiş değer yargılarınız, e, ailenizden getirdiğiniz karmalar. Bunlarla alakalı bir kapanış var. Belki bu ay e, sürpriz bir şekilde Birçok boğa burcu taşınma gündemiyle uğraşabilir, evlilik hayatıyla alakalı önemli kadarsel değişimler yaşanabilir, mekan değiştirebilir, mekanla alakalı durumlar tezahür edebilir. Ve e, aniden ortaklık kurmak, aniden ayrılmak, aniden e, birliktelikler gibi iki ilişkiler ve e, bir konfor alanı düzlemi içerisinde sanki bir takım tetiklenmeler yaşanacak gibi gözükmekte. 17 Şubat tarihine geldiğimizde Jüpiter Uranüs sekstil açısı var. Jüpiter 11 derece balık burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda yani sizin burcunuzda. Şimdi Jüpiter'e baktığımız zaman sizin 11. evinizde 11. ve 1. ev arasında çok tatlı bir etkileşme olduğunu görüyoruz. Bu özellikle çok güzel bir dostluk, arkadaşlık. Sizin ufkunuzu açacak, size hoşgörü katacak, size geniş bir perspektif açacak bir dostun habercisi olabilir. Kariyer gelelerinizde ciddi bir artış olabilir sevgili bağ Burçları zaten bu yıl bu etkiye çok açıksınız. Bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz, bir çılgınlık yapabilirsiniz bir hayalinizi gerçekleştirmek adına ve yeni bir ortama, yeni bir çevreye girebilirsiniz e, ve bu çevrede çok sevilebilirsiniz. Farklı fikirlere e, açık olan ve hoşgörüyle yaklaşan ve sizi oldukça ilginç bulan bir çevre olabilir bu çevre. E, gerçekten sözlerinizin tesiri çok olacaktır ve yargılanmadan dinlendiğinizi hissedeceksiniz sanki. E, i̇lk aklıma gelen senaryo bu oldu açıkçası. Her ne oluyorsa sizin şansınıza, sizin lehinize ve sürpriz bir şekilde olacak gibi gözükmekte. 18 Şubat tarihinde güneş kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçiyor. Güneş balık burcundayken daha sosyalsiniz, daha aktifsiniz, yeni insanlar tanıyorsunuz, girdiğiniz ortamlarda parlıyorsunuz ve büyük paralar kazanmaya başlıyorsunuz sevgili boğa burçları. Haftayı değil ayı kapatırken 25 Şubat tarihinde Merkür Uranüs karesi var. Ee, Merkür-Uranüs karesi hepimizi etkileyecek bir görünüm. Özellikle iletişimde ani reaksiyonlar gösterme eğiliminde olabiliriz. Bu da e, Uranüs burcunuzda olduğundan sizi daha fazla etkileyebilir sevgili burçları Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ee, özellikle üstlerle olan ilişkilerde, ebeveynler ve patronlarla olan ilişkilerde e, ani çıkışlar yapmamaya aşırı bağımsız, aşırı özgürlükçü tutumlar sergilememeye çalışın. Kırıcı olmamaya çalışın derim. E, sonrasında bu yaşanan durumlar pişmanlık yaratabilir gibi gözüküyor. Evet, Şubat ayı gündemi bu şekildeydi. Oldukça keyifli bir ay gibi gözüküyor açıkçası. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasyoloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.